Evet efendim, Amerika'daki Türklerin doktoru, Sayın Doktor Vedat Obuz'la şu an söyleşi yapacağız. Ee, merhabalar efendim. Merhabalar, evet, ederim. şimdi selamlaşmamız. Yok. Hoş bulduk, hoş, nasılsınız? Bu, teşekkür ederim. Evet. Ee, maalesef daha başka iyi bir sebeple insanların uzun yaşam artırma ile ilgili sorularını cevaplamak isterdim aslında. Öyle bir soruyla gelmiş olsanız daha iyi olurdu ama ele gelen, e, elimize gelen çekilir derdiniz. Şu anda e, tüm dünyanın olduğu gibi Amerika'nın da kapılarını çalmış olan koronavirüsle ilgili bir e, evet. e, sorularınıza cevaplandırmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Koronavirüsü nedir? Şimdi e, üst solunum yollarında hastalık yapan nezle gibi bir hastalık yapan virüs gruplarından bir tanesi. Hı hı. Bildiğiniz gibi her sene kış aylarında geldiği zaman bu insanların birbirine üst damlacık metoduyla e, bulaştırdıkları hastalık grubundan. E, bildiğiniz gibi üç dört tane meş, e, virüsümüz var. Her sene bunlar e, sıklıkla insanları hasta ederler. En başında gelen virüslerden bir tanesi influenza'dır. Bildiğimiz grip. Hı hı. Ondan sonra para influenza ve e, yine virüs grubunda, e, e, rino virüs grubunda olan virüsler vardır. Onlar da e, bizim bildiğimiz nezle hastalığını yaparlar. Hı hı. E, ve e, koronavirüs de aslında nezle grubunda olan, çok fazla insanı sarsmayan, e, hastalık yapan bir hastalık grubundan olan virüstür. Ama bu sene... Bu virüs hayvanlardan insanlara atlar, atlarken e, mutasyon geçirmiş ve virüsün virülansı dediğimiz, yani hastalık yapma gücünü çok artırdı ve yayılma gücünü çok arttırdığı bir virüs haline gelmiş. E, 2019 senesinde bulunduğu için COVID-19 adıyla şu anda dünyada biliniyor. İlk önce e, Neo Corona diye bir isimde koyulmuştu ama en çok tutulan isim COVID-19. E, zannedersem size e, harekete geçiren, Son 3-4 gündür. New Jersey, ya Delaware, orası. Pennsylvania'da ya taş, teşhis koyulan vakalardır. Evet. Um, şimdi virüsün hikayesi şöyle. Um, bu virüs ismini koronavirüs demek. Taçlı virüs demek. Mikroskopta, elektron mikroskopta baktığımız zaman böyle çıkıntıları olan, taç gibi çıkıntıları olan bir virüs. O taşların üzerindeki protein molekülleri her hücrenin üstündeki olan bu virüsün vücudumuza yapışmasını sağlıyor. Hmm. Bu virüsün İnsanlarda daha çok hastalıklarını yapmaya sağlayan özelliği yeni yapılan mütasyon o yapışan bölgelerin özellikle ace dediğimiz bir enzimin reseptörünün olduğu organlarda daha etkili bir şekilde yapışıp kalmasını sağlayıp hastalığı yapmasından dolayı bu ace bir e, enzimin en çok olduğu organlarımızdan bir tanesi ciğerlerimiz, ikincisi kalbimiz, üçüncüsü böbreklerimiz. O yüzden... Belki televizyonda görmüşsünüzdür. Wuhan'da ilk ortaya çıktığında insanlar oksijen yetmezliğinden dolayı, beyine giden oksijenin anoksik epilepsi başlatmasından dolayı kıvrana kıvrana Yok, öldükler, yani. yollarda ölmek, öldüklerini görmekteyiz. Hı. Şimdi bu virüsün özelliği hiçbir şey bir deli yapmayabilir. Boğazınızda hafif bir kızarıklık şeklinde gelip geçebilir. Burun akıntısı, kırgınlık yapabilir ama özellikle yaşlılarda, Sigara içenlerde ve bazı ırklarda, özellikle sarı ırk dediğimiz yani ıı, ırklarda ve gördüğümüz gibi İran ırkında da ıı, Perslarda, Perslerde bu enzimin fazla olduğu organlarda ıı, oranı fazla olduğu için daha etkili, ıı, etkili olmuştur. Ol, olmuştur. Bir de ıı, en önemli ıı, olaylardan bir tanesi de halk sağlığı ve hastanelerin kapasitesiyle alakalı bir olay. Aniden gelişinden dolayı yeterince ıı, Eleman, ekipman ve malzeme olmadığı için bu insanların çoğu dökülmüş ve yayılımı fazlamıştır. Benim tahminim, avantajımız şu anda Amerika'da virüsün sezon sonuna doğru gelmiş olması. Biliyorsunuz bu virüsler soğuk havada, şubat Ocak, şubat daha, şubat daha tehlikelidir. Mart başladık, Mart'ın sonuna doğru azalır. Nisan'da Nisan sonunda zaten hava sıcaklığı arttığı için 5 derecenin üstünde bu etkisini kaybedecek. kaybedecektir santigratta. O yüzden birinci avantajımız o. İkinci avantajımız... A.C.E. dediğimiz o enzimin insan e, ciğerlerindeki oranları var. Sarı ırkta ve pörcün ırkında yüzde 40 gibi olan bizim gibi Türk ırkında ve e, zencilerde yüzde ikilerde gezdiği için eğer bulaşmış olsa bile bu kadar e, e, hastalık yapmayacağını düşünmekteyim. Birincisi. İkincisi de bu virüsten niye daha çok korkuyoruz? Yani normalde virüslerin bir e, hastalık yayma kapasitesi ve hastalık yapma kapasitesi Hı -hı. var. Um, bir odaya 20 kişiyi koysanız eğer kızamıklı 20'sinden 20'si de bir kızamıklı ile birlikte 19 kişiyle birlikte Peki, evet. etkiler hepsi hasta olur. Hı -hı. Bu oran e, gripte e, 4 4'le 5 arasında 4 gibidir. Bu koronavirüste 5'tir. Ama e, özelliği şu. Öteki virüsler ateşli olmadan önceki prodrom devresi yedi gün gibi bir zamanda bu hastalığı geçirebilir ama maalesef hiç ateşin olmadığı geriye dönük 14 güne kadar bu hastalığı geçirme kapasitesi yayma kapasitesi var. O yüzden bilinmeyen muamma bir virüsle karşı karşıya virüs güçleniyor. güçleniyor. Vücut güçleniyor. Vücut Vücuda girdikten sonra e, e, siz hastalıktan Tamamen vücudunuza yayılmadan hastalığı boğazınızda taşıyıp başkalarına öksürükle verebiliyorsunuz. Bulaşma, bulaşma, şey, bulaşma şekli en büyük kabarcık diyoruz. Yani hava kabarcığı dediğimiz havada asılan mikroskopla göremeyeceğimiz kadar küçük hava damlaları vardır. Onların içerisinde havayla gezer bunlar. Öksürdüğü zaman bir kişi karşıdaki kişiye bu hastalığı verir. Öksürmeden daha fazla ne yapıyoruz günde en, en azından bir dakika içinde? en 3-5 defa Nefeslilik ve daha fazla elimizi yüzümüze sürüyoruz, gözümüze sürüyoruz, Tabii. burnumuzu kaşıyoruz ve nereye değiyoruz? Her, Her yere dokunuyoruz. Şimdi ben size riskte en fazla olan riski yani bu hastalığı geçirme riskinin en fazla olduğu yerleri tek tek söyleyeceğim. Bir tanesi herkesin kullandığı iPad'lerimiz ve şeylerimiz var. Ee, telefonlarımız var. Evet. Bu ekranlar. Dokunduğumuz şeyler. Yani. Şimdi ben buraya dokundum. Bundan Hı -hı. önce bir hastan dokunma ihtimali olduğu için eli bir yıkayacağım hemen evet. size göstermek için. Ve elimizi düzgün bir şekilde yıkamanın en iyi metodunu göstereceğim. Bunlardan bir tanesi sabunlu ve sıcak suyla. Evet. Biraz önce size bir hastamıza rica ettik gösterdi. Yıkarken 20 saniye en az olması lazım. Hani abdest alırken de bize Peygamber Efendimizin öğrettiği şekilde parmakaları nasıl temizliyorsunuz? Bir de ameliyathanelerde temizleme metodu vardır. Elimizde tırnak en çok tırnak işleri. işleridir. Evet. Buraları yıkacak şekilde 20 saniye ve 30 saniye kadar sabunlu suyla sıcak suyla yıkayacağız. En en korunma metodumuz bir. Ben genelde elimi yıkadığım her zaman en çok mikropları taşıdığımız ağzımızın etrafı bölgesi o bölgeyi de her zaman için yıkarım. Bu birinci metodumuz. Şimdi elimizi ağzımızın etrafındaki bölgeyi yıkadık ne yaptık? Buradan almış olma ihtimalim olan bu ekrana değdiğim zaman almış olma ihtimalim olan mikrobun sayısını azalttık. Şimdi normalde her virüsün belli bir sayıda alınması lazım. Mesela bir hepatit geçebilmesi için en az bin tane virüs lazım mesela, hepatit B'nin insanda hastalık yapabilmesi için bir oran var. Yani bu oranı düşürdüğünüz zaman virüs benim yüzüme gelmiş olsa bile burnumun girişine sayısı az olduğu için bende hastalık yapma etkisi azalacaktır. Onu, onu azaltmaya çalışıyoruz. Bir de hocam evlerde havlu kullanmamak doğru olur değil mi? Kağıt havlu. Kağıt havluyu tercih edeceğiz. Evet. Ee, eğer dışarıdaysak bu çocukların e, ıslak bezleri var. Onların yanımızda taşımamızda büyük fayda var. Evet. Seçeceğimiz ürünler biz burada mesela organik olarak e, daha çok insanlara um, organik olan ürünleri tercih, tercih etmenizi söylüyoruz. Evet. Antibakteriyolu olanlarından. Aa, bu antibakteriyel organik ürünlerin içinde en önemlisi portakaldan yapılanlar. Sitrus çok önemli bir organiktir. Bir şeyinizi rica edeyim. Bir dakika ben size benim sitrusla olan bir tane organik ürün var. O, e, çok etkili, bir, bunun aynı zamanda spreyi olan evet. e, ürünler var Amerika'da. Bunlar özellikle bölge, e, yüzeyleri Temizlik temizleme de çok önemli. Aa, ben daha çok organik ürünleri sevdiğim. Sitrustan yapılan, sadece portakaldan yapılan. Ve en az bu ürünler kadar etkili ürünler var. Onu tercih ediyorum daha çok. Şimdi bu ürünleri kullanacağız evlerimizde. Ama hem de harcayacağımız miktarı azaltmak için hem de şu anda her satılan bazıların talan elde edildiğini çok basit başka birkaç daha hastalığı önleme metodu size öğreteceğim. Bunlardan bir tanesi bildiğiniz çamaşır suyu. Ona bir oranda bir kovada onu sulandırdıktan sonra onu paspasla... Her yere sürerseniz böyle e, tahta yerleri evinizin tamamını dezenfekte edersiniz. Sirkenin etkisi ne durumda? Sirke özellikle sebzelerde, yiyeceklerde çok etkili. Sirkeyi evet. tavsiye ederiz. Hatta eskiler sirke, e, bir fincan sirkeyi bir büyük taslığın içerisinde kaynatarak havayı kırardılar. Evet. Um, en önemli yerlerden bir tanesi kapı tokmaklarıdır. Evet. Evde en azından bir iki defa dokunduğumuz, yerler. dokunduğumuz yerlerin temizlenmesini bu hmm. Lysol'la veya işte wipe'larla silmesini ta tavsiye ederim. Um, bunları yaptıktan sonra mikrobun vücudumuza giriş yolu olan burun ve ağzımızı temizlemek için basit bir metot öğretebileceğim size. Bildiğiniz gibi e, 500 mililitrelik bizim e, herbimizin içtiği bir su şişeleri var. Tamam. O su sterildir. Hmm. Onun kapağını açınca onun içerisine Bizim çay kaşığıyla beş ka çay kaşığı tuz koyarsanız Hı -hı. hipertonik bir e, e, tuzlu su yapar. Hı -hı. Hipertonik tuzlu suyun özelliği o tuzlu suda ne bakteri ne de virüs Hı -hı. yaşamaz. Şimdi İslam'da biz ne yapıyoruz? Beş defa abdest alıyoruz. Evet. Bunun üstüne benim gibi sufiseniz iseniz bir de bunu gece namazında ilerlerse altı defa. Tarif günde altı defa. Evet. Aynen abdest alır gibi o hazırladığınız tuzlu suyu. Ağzınıza, burnunuza üçer defa çekerseniz gargara yaparsanız yüzde yüz oradaki At, gelmiş, seni de hasta etmeyi hazırlanan mikropların kolonize o olup almış önlemesi olur. almış olursunuz. Hocam şişeyle de yanımızda taşımamız doğru olur. Doğru Değil olur. Tabii yanınızda taşıyacaksınız. Bir kere Şarkı yaptığınız da. zaman bir tanesini ağzınıza değirmeden yalnız gargara yapacaksınız. Hı -hı, aynı. Elinize değirmeden. Hı -hı. Aynı şey kapağını kapatıp sürekli kullanabilirsiniz. Hı -hı. Steril başladık, steril devam ediyoruz. Evet. Evet. Peki hocam e, havadaki asılı olan mikrop için havaya sıkmamız gereken bir şey tavsiye eder misiniz? Onu tavsiye etmem. Onun için tavsiye edeceğim şeylerden birisi Ateşli olan birisinin hı hı. maske kullanması başkalarını enfekte Başka etmemesi maske. için. Başka maskeyle kendinizi korumaya çalışmanız biraz bence e, gereksiz ve başarısız olur. Çünkü bir maskenin koruyabilmesi tamamen seal olması lazım. Bunlara biz N95 diyoruz. Şu anda hiçbir yerde N95'i bulabileceğinizi zannetmiyorum. Onlar da zaten kullanımı kısıtlı. Te taze kullanmanız lazım her gün. Yani şimdiye kadar yapılan araştırmalar da onu gördü, gösterdi. Hasta eğer ateşi olduğu zaman en fazla başkalarını enfekte etme riski olduğu için ateşi olan herkes, virüsün ne olduğuna bakmaksızın, çünkü şu anda elimizde te testler yok, hemen ölçemeyeceğiz, Hı -hı. bir maske koysun, evindeki çoluğunu, çocuğunu, Hı -hı. çalıştığı yerdeki iş arkadaşlarını, gittiği bakkaldaki, dükkandaki, restorandaki kişileri korumak üzere kullansın. Hı -hı. Ya da seyahate giderken ateşi varsa çıkmasın. Yani en önemli unsurlardan bir tanesi, Kendimizle birlikte başkalarını da düşünmemiz gerekiyor. Evet. Bunlara riayet edersek, toplu olan yerlerde öksüren, aksıran bir kişi gördüğünüz zaman onun en azından bir adam boyu diyoruz. Altı feet Amerika'da bir buçuk metre uzak mesafesinde uzak durun. Çünkü kabarcıkların en yoğun olduğu sizi en çok fazla enfekte edebilecek bölge orasıdır. Şimdi yani virüsle ilgili... İlk başta söylemek istediğim, önlemek için söylemek istediğim şeyler var. Evet. Şimdi sizin sorunuzun, bulaşıklık e, sistemimizi nasıl güçlendirmemiz? Güçlendirmemiz en önemli olaylardan bir tanesi. Şu. Çünkü 100 kişi alın. Evet. Aynı ortama koyun. Aynı ortama eee koronavirüsü, influenza virüsünü pompalayın. Evet. O 100 kişinin içerisinde 20 kişisi veya 10 kişisi ne kadar virüs koysanız hasta olmuyor. Onların ötekilerden farkı ne? DNA'lar mı farklı? Değil. Hepsi aynı ırktan koyuyorsunuz. Hepsi aynı şekli şemal olan. Onların farklı bağışıklık sistemlerinin kuvvetli olması. oluşu. Şimdi ben buraya gelmeden önce e, biraz araştırma yaptım. Bir tanesi Allah'ın bir lütfu diyelim. Şimdiye kadar yapılan araştırmalarda 1 ile 9 yaş arasındaki çocukların bir sebepten dolayı korunulduğu görülüyor. Şu ana kadar tespit edilmedi 1 ile 9 yaş arasında. Öncelikle küçük çocuklar olan kendisine evham çok yapan annelerin evhamdan kurtulmalarını istiyoruz. Birincisi o. Onların büyük ihtimalle diğerlerinde veya üst solum yollarındaki yaptıkları bir salgıdan dolayı bu virüsün virülansının yani hastalık yapma kapasitesini engellediklerini düşünüyorum. Süper. Yani ciddi bir şekilde. Birincisi o. İkincisi bu yüzde yirmi hasta olmayan kişilerin öteki kişilerden farkı ne? En önemli farkları ya genetik olarak immün yani bağışıklık sisteminin kuvvetli oluşu, onun yanında yedikleri içtikleri şeyler çok önemli. Evet. Şimdi bu virüsü öldüren e, maddeler neler diye bir araştırma yaptım ben. Bu virüs öldüren maddelerden bir tanesi sambuca denilen bir e, ürün var. E, bir beriden yapılan. Onun yalnız şu anda eczanelerde satılan bir öksürük şurubu cinsi var. O değil onun bir başka cinsi. Deneysel ortamda bu virüsü öldürdüğü bu koronavirüsünün COVID 19 değil öteki koronaları öldürdüğü gösterilmiş. Evet. O öldürmeyi sağlayan maddenin de ne olduğunu bulmuşlar. Kafeik asit dedim, kahvede de olan ama ismini kafe kahve kafeik asit olarak bildiğimiz bir asitin olduğu gösteriyor ve kafeik asitin en çok olduğu e, e, ürünlerden bir tanesinin de türmerik olduğunu bulmuşlar. Şimdi benim size yapacağımız en büyük tavsiye evet. Bizim Philadelphia'da bir dergahımız var. Dergahımızda her sabah bir çorba yapılır. O çorbanın ismi e, Kancı Çorbası'dır. Bunun Bu sabah gelirken bir e, örneğini getirdim. Özelliği 8-9 tane tahılın, bol meyvanın ve bolca türmeriğin olduğu, baharatın olduğu bir çorbadır bu. Evet. Sabah sıcak olarak, sabah namazından sonra tekkiye gelen e, dergiye gelen herkese verilir bu çorba. Hı. Bu çorbanın özelliği içindeki bol türmerikten dolayı immün sistemleri insanların müthiş bir şekilde kuvvetlendirdiğini düşünüyorum. Yani yapılabilirse her evde eski Osmanlı usulü e, kahvaltıda çorbaya dönülsün derim. Bunun birincisi, ya, birincisi bu. bu. Şimdi ikincisi insan immün sistemini en çok kuvvetlendiren ürünlerden bir birkaç tanesi de biyoflamoneitler dediğimiz. Yani Meyvelerin, renkli meyvelerin ve renkli sebzelerin rengini veren maddeler, antioksidan maddeler. Yani bolca e, rainbow diyoruz Amerika'da, Türkçe'de yani gökkuşağı gibi sofranız e, rengarenk olacak. O renkli ürünler, antioksidanlar sizin immün sisteminizi kuvvetlendirecek. Şimdi immün sistemleri kuvvetlendirmeyen, immün sistemini çökerten bir ürün var. Ondan uzak durması lazım. Çocuklar bir e, başka çocukların doğum günü partisine gittikten sonra ne olur? herkes kütür kütür dökülürler, hasta olurlar. Bunun yani. sebebi nedir biliyor musunuz? Orada bolca şe bolca de. şekerler yani. yerler. Şeker insanların immün yani bağışıklık sistemini down en yapıyor. çok başlayan, down yapan üründür. O yüzden benim ilk tavsiyem çayı bile şekersiz içmeye gayret etsinler insanlar. Bu bir milat olsun dönüş. Şekeri azaltıp şekerin e, miktarını azaltmak birinci önemli ürün. İmmün sistemimizi kutlatmak için. İkincisi Uh, İmmün sistemi kuvvetlendiren antioksidan uh, sebze meyvelara geçsinler. Benim her hastama verdiğim bir uh, tarifim var. İsterseniz bu tarifi siz uh, uh, linkini verirsiniz, uh, evet. fotoğrafıyla birlikte saytınızda. Benim yeşil uh, içecek, Doctor Oz Green Juice dediğim bir içecek tarifim var. Evet. Bunun içerisinde antioksidan ve B vitaminleri ve e, insanların içerisindeki toksinleri bağlayan fiberlerin en yüksek oranda olabileceği bir karışım hazırladım ben. Evet. Bu karışım her türlü hastalıkta özellikle şeker hastalığında özellikle e, kilo vermelerde çok büyük faydası olan bir karışım. E, hastalarımla binlerce hastalarım kullanmış ve hala kullanmaktadır. İkincisi de hasta olana ne yaparız biz Anadolu'da? Paça çorbası süper. Paça çorbasının içerisinde ne, ne koyulur en çok? Eee sebzeler. Sebzeler bir de eee e, soğanın yanına ne koyarız? Sarımsak. Sarımsak. Çiğ sarımsak özellikle bir paça çorbası ile birlikte bağışıklık sistemini virüse karşı direnci en çok artacak. Şey. Benim yine hastalarıma verdiğim kemik suyu tarifim var. Bunu da verebilirsiniz. Eğer evet. üşenmez anneler babalar kemik suyunu yaparlar. Bu kemik suyunun bir kaşığını yapacakları bu çorbaya veya herhangi başka bir çorbaya katabilirler. Pilavın üstüne bile karıştırıp verebilirler çocuklarına. Kemik suyunu kaynattıktan sonra yemekleri de kullanabiliriz. Yemekleri de kullanacağız. Aynı şekilde kemik suyun özelliği şu. Kemik suyun içerisinde kolajen var. Hmm. Kolajen ne yapıyor? Kolajen vücudun içerisindeki e, immün sistemi bağırsaklarda kolajeni e, ile birlikte e, Bağırsak bölgesine yöneltiyor. Bağırsak bizim ilk defans yerlerimizden bir tanesi. En önemli. En önemli defans ve bağırsaktaki denge özellikle iyi bakteri dengesi yerine sağlayınca o bakterilerin ve vücudumuzdaki immün sisteminin e, mikroplara bir karşı üreteceği ürünler, bir türeyit olsun, e, ondan sonra e, yine immün e, globinler olsun sayısı çok artıyor. Hı hı. Öteki özelliklerinin bir tanesi bu. Şimdi sırayla geçelim. Bunların yanında immün sistemimizi en çok kuvvetlendirecek ürünlerden bir tanesi yine virüslere direkt Öldürme etkisi olduğu ispatlanmış. Vitamin C var. Ben sizin vitamin C ile ilgili bir benim tavsiye ettiğim ve hoşuma gittiğim vitamin C toz vitamin C'dir. Özelliği ascorbate olan cinsidir. Mideye dokunmaz. Yani çoğu insan o, suyun içerisine bunun içerisinde bir kaşık tatlı kaşık koyduğunuz zaman 3,5 gram, gram vitamin var. Benim hastalıklı olan zamanlarda böyle zamanlarda hastalara tavsiyem 10 grama kadar alabilirler. Evet. Bu vitamin C'nin özelliği 10 grama kadar ishal yapmaz. Hı hı. Hassasiyet yapmaz. Evet. Vitamin C'nin yanında yine immün sistemi müthiş kuvvetlendiren vitamin D3 vardır. Evet. Hatta bazı çalışmalar vardı. Seyahatlerden önce 20.000 bin ünite ve seyahat sırasında 20 ünite alan insanların üst solunum yolu hastalıkları geçirmediğini gösteren çalışmalar var. Ben D3 vitamini daima K2 vitamini ile birlikte dengelensin istediğim için ee, birebir oranında 100 mikrogram e, e, K2 vitaminin her 5000 ünite vitamin D için kullanmasını tavsiye ediyorum. Alfabeyle gidiyoruz yani A, B, C dedi. Evet. C A, vitamin C, D vitamin D. Vitamin D çocuklar için olan damlalıklar cinsi var. Hastalık zamanında 2000 üniteyi kadar küçük çocuklara 5 yaşın altında verebilir anneler. Vitamin C, vitamin D'yi veriyoruz. E, yiyeceğimizde dikkat ediyoruz. Bunların haricinde ikinci bir metot daha var immün sistemimizde. Bunu herkes e, hiç düşünemiyor ama terleme, terlemeyi yaptıran egzersiz. Egzersiz yaptığımız zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Vücudumuzun içerisindeki bütün lenfatik sistemi pompalıyoruz. Ayaklarımız bölgesinde olan, üretilmiş olan lenfatik sisteminin mikroplara karşı ürettik Antikorları pompalıyoruz, vücudumuzun diğer bölgelerini, ciğer dolaşımıyla birlikte hızlandırıyoruz. Lenfatik sistem dolaşımını hızlandırıyoruz. En önemli bir şey. Bir de terleme sırasında vücuttaki toksinleri atıyoruz. Toksinler atıldıktan sonra vücudumuz içerisindeki mekanizmalar, hidrojen peroksit e, e, üretimi olsun, mikroplara karşı, virüslere karşı etkili maddelerin sayısı ve oranı çok yükseliyor. Her türlü enfeksiyon önlemede en önemli unsurlardan bir tanesi, Doğru bir şekilde elleri yıkamak, bunlardan bir tanesi sıcak suyla sabunla en az 20 saniye. Çocuklar için benim geliştirdiğim kolay bir metot var. Şimdi onu bize gö gösterecek. Buyurun. İsmini söyle bakın güzelim. Ejrin. Ejrin. Evet. Ejrin. Şimdi e, Amerika'da çocukların hepsinin bildiği bir e, alfabe şeyi var, şarkısı var. Onunla söyleyecek. Go ahead and başla. Tondurano and sing your song. A. B. C. D. E. F. G. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now I know my ABC's, next time won't you sing with me? Now, do between your hands fingers also like this and what's that? Tamam, teşekkür ederim. Yani, kısaca özetlemek gelir size, korunacağız, hijyene dikkat edeceğiz, toplu olan yerlerden uzak duracağız. Um, akşam gün batımından sonra dışarılarda fazla bulunmayacağız. Çünkü virüs oranlarının havadaki asıl oran en fazla olduğu zamanlardır. Um, ortamda öksüren, akşam bir kişi varsa o kişilerin kapatmasını evet, evet. sağlayacağız, uzak duracağız. Um, elimizi sık sıkça yıkayacağız. Ağzımızı, burnumuzu hipertonik tuzlu solüsyonla lavaj yapacağız. Bu arada bir şey daha ilave ederim. Um, benim sağsa hürmetimi gö gö gö göndereceğim, vefat etse Allah rahmet etsin diyeceğim. Ankara Tıp Fakültesinde bir mikrobiyoloji profesörüm vardı, hı hı. Artvinliydi kendisi. Evet. Kendisi bize bir mikrobiyoloji dersinde askerde iken büyük bir menenjit salgını nasıl e, önlediğini öğretmişti. Seneler sonra yine benim buradaki hocalarımdan integratif tıpta, fonksiyonel tıpta doktor Janet'in, Wright'ın bana öğrettiği bir e, bir e, madde var. Bunu herkese öğretmek istiyorum. Bu maddenin ismi iot. Aslında çağımızın hastalıklarının çoğu D vitamini ve iot eksikliğinden kaynaklanıyor. Iot'un özelliği sadece dışarıdan alınabilecek bir madde olduğu için yeterince almadığımız zaman vücuttaki eksikliği immün sistemi baskılıyor. Her neyse hocam şöyle demişti askerde bir menenjit salgını başladı bir türlü önleyemiyoruz birbirine askerlerin geçilmesini önlemek için bir büyük varil aldım dedi. Varilin içerisine işte yüzde ikilik iot e, lugol solüsyonu dediğimiz solüsyon yapacak oranda tenturdiot koydum saf tenturdiot ve her gelen askere e, yatakhaneye girmeden ağızlarını onun evet. içerisinden aldıkları bir kepçe e, suyla gargara yaptırdım ağzını ve burnunu dedi. Evet. Şimdi Aynı şeyi burada tavsiye edeceğim. Burada Amerika'da Betadine adında satılıyor şeyde, eczanelerde reçetesiz bölümde. Bu iotun kendisi, tentür diotun. Onu alabilir ya da hazır sat yapılmış %2'lik lugol solüsyonu Amazon'da var. Yapacağınız sizin yine bir bardak veya 500 militerlik sıvının içerisine 20 damla o tentür diotu veya betadinden koyup gargara yapmaz. Yani tuzlu sudan sonra onunla da gargara yap özellikle günün son gargara arasında onu ilave ederseniz e, hastalıktan e, müzdarip olma riskinizi çok azaltacağınızı düşünüyorum. Vitamin C takviyesi yapıyoruz. Vitamin D ve K ile birlikte K. olabildiğince 5 e, ile 8 bin ünite büyükler için en az 2 bin ünite çocuklar için tavsiye ediyoruz. E, dengeli besleniyoruz. Özellikle çorbalar e, önemli. Evet. E, sebze çorbası gösterdiğimiz, kancı çorbası gibi e, içerisinde türmerik baharat olan bol çorbalar. Ayrıca yine e, ağız kokusu olmasında çekilmezseler şeyler e, çiğ sarmısak özellikle yutmak, yutmak yutma. daha yutma. e, e, iyisi. Evet, onları tavsiye ediyoruz. Peki efendim, bu bilgiler için çok teşekkür Sağ ediyoruz. Olun. Teşekkür Sağ olun. olun.